Dedim ama cd ya Dostlarımı yok edemezsin? GÖKTE NE VAR LARRAK Geri çevirecekler Çeviriyor Trap var ilk girecekler var İp girerse öğreneceğiz İp girdi Girdi En az 2 Nice Helal lan Helal Helal olabilir beni Kerem. Hı hı 36'ya çıktı siktir çıktı E temiri Kanka bekleyin diyorum Ediyorum. dostları Aa, yok edemezsin bayağı falan son oyun ap kanka biri çöz, çöz, çöz, çözmüyor Aa. bir düşman Hizim kaldı helal ya helal helal, helal! helal! helal! helal abi abi abi sarıl sol az işte hazırım atarım git bekle kanka trep barkanka tamam tamam anladım trep'i kırabileceksin değil mi sen şu an kırma Lan lan Ada Ferit at Ferit at. atıyorum flash atıyorum. A, attım flash'ı. Duman Burada ya. Öldük abi. Kaldırabilirsin. Pencere bir daha. Bir tane daha solda. Sol ya, şey yaptı ne? Biri arka, biri, biri arka, biri bir olması lazım. Direkt şötsene ya. Mağlup. Tamam, Adamlar buna çalışmış resmen ya. Evet. Tek baş. Ölme Son 30 saniye. Adam bittiydi, aynen. De A yok yok. Ah. de orada ol. Vallahi lan. Helal. Helal lan. Bu siktim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oo! İşte bu ya. İşte cilet. Oo amına koyayım ya. Helal lan. E, yok. Buz koydu buz koydu. Hala be yok. Yine diyeceğim seni. Aşağı dönüyor, aşağı dönüyor. Sus sus. Tamam. Tamam. Google kalp ben. Siteye hiç göstermiyorum. Direkt atabilir. Şuraya geçiyorum ben. Şuradan e bakacağım. Siteyim, sadece siteyim. hala yok. Girdi. Şu an 30 saniye. Bakayım onu alalım. Helal oğlum ha. Sitede. biri site'da 39 vurdum. İki site galiba. İki site beyler. Tamam. Helal! Site kuran kuran O Sight, da site Sağ açıldım Site tamam Site önümüzde Liiiice! Liiice! Let's go! Wuuu! Helal oluma be ya işte Kuldum. Oğlum var, verseydik bak. kendimi affetmezdim şöyle verseydik affetmezdim. Ben de kendimi a ha ha. affetmezdim Bende kendimi affetmezdim kanka nattım biliyor musun? Crossed alsam <gülüyor> ne? <gülüyor> ne bu? Ege Bey Onu da sikip o Stop yap kabul et kuyi. Hadi lan Hasta mısın sen ya? Yarın buradayız. Oğlum finale çıktık daha dur. Yarın finalde <gülüyor> finalde kazandıktan sonra yapsaydın. Oğlum, nasıl girdiniz eve? <gülüyor> <ben, ben>, <gülüyor> Kocaman kırdın bu arada. Kaçak eve bastı. Nasılca mı kırdın?